Bir kişi hakkın emrinde olmazsa Ana nesne gelmez selamın alma Dört kapıda bir niyazı yok ise Haram lokması el sunu İkari imanı bir değil ise, Gedin gözetir er değil ise, Avradı kendine yardı. Andan hayır gelmez her hücum anıma Dokunmaya ilasın sahradaysa Açma kapı bak yaz müreppesi müsahibi yol ölüsü dardıramazın Sakının rakipten, naşiden, her Gönül bir sey yaktır alemin gezer. Babandı o mayan bahçeyi bozdu. der mahçe sine hoyra O küyü ben yazarım Erden ere kimi yadır nazarım. Muhammed Ali'den açtım pazarı Muhammed Ali'den açtım. Bir rehberden kaçıp imansız olmaz Bir rehberden kaçıp imansız olmaz